e yönetim yönetimi modülünü kullanmak için diye de yapmamız gerekenler nelerdir? e yönetim yönetimi modülümüz için öncelikle BCS lisansına sahip olmamız gerekiyor. BCS lisansına sahip olan firmalarda kullanıcı yetkileri verildikten sonra e yönetim yönetimi modülünü kullanabilmekteyiz. Bunun için öncelikle tabii kullanıcı yetkilerimize gitmeniz gerekmekte. Benim kullanıcım şu anda admin4. İlgili kullanıcı ekranında geldikten sonra e-Banka olarak yetkilerde aratmamızı yapıyoruz. E-Banka tanımları, e-Banka hesap tanımları, e-Banka kural tanımları ve en altta bulunan e-Banka paketi tıkladıktan sonra kaydediyoruz. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra tekrar bir şirketimize giriş çıkış yaptığımızda gördüğünüz gibi karşımıza e-Banka yönetim modülümüz çıkmış oldu. Bu şekilde e-Banka yönetim modülünü kendi sunucularımızda da kullanabiliyoruz.